Elosular yurtdışı ilk tatil. Otoparka gelindi. Paranmış. <gülüyor> Geldik mi oğlum? Evet. <gülüyor> sen de yok, sen de. Bir görev alabilir misiniz? Bir sonraki görev, uçak. <gülüyor> Uçağı Doğru olan mı bilmek istiyorum. Benim benim birazcık daha bu? İndik. Başardık. Ne? Arabayı aldık. Sığdık desem yalan olur. Herkesin yeri var. Şu an Hamburg merkeze, Christmas markete sıcak şaraplarımızı içmeye gidiyoruz. El sağlar abi. Hamburg'a indik, merkeze indik, nehir donmuş, böyle bir yok. Ragıp, Nusret, Hamburg. Görüşürüz. <gülüyor> Yorgun düşenler, açlar, sıcak şarap, görev tamamlandı. Ragıp güzel miydi oğlum? Gago Evet gezdik, üşüdük, eğlendik, yedik, içtik. Dönüş macerası arabayı teslim ettik. Geçtik. Bütün ilaçları unutuyorduk. Koşa koşa yetiştirdiler. Sağ olsunlar. Almanya hükümetine buradan teşekkür ederiz. Kusunuyoruz. <gülüyor> Şu anda artık geçişimizi yaptık. Bir pasaport aldık. Sonra da uçak. Bakalım geçebilecek miyiz? Herhalde geçeceğiz. Başardık. Evet, Uçağı geldi. bu. Uçağa geldik. Evet, döneriz herhalde. Arkana